Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında üçgende açı konusundaki açıortay özellikleri ile ilgili testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Teste başlamadan önce şunu söyleyeyim. Normalde buradaki soruları böyle formülsüz bir şekilde yapabiliriz ama yan taraftaki formülleri de belki ezberleyen arkadaşlar vardır ya da ezberleyecek olan arkadaşlar vardır. O yüzden ben bunları formülle çözeceğim. Normalde şuraya AA deyip Buraya bb deyip 2 artı 2b 60'tan a artı b'yi bulup a artı b'yi bulduktan sonra da x'in çözümüne ulaşabilirsiniz. Tamam. Ama formülden 2 tane iç açı ortaya arasında kalan açı formülü direkt 90 artı a açısı bölü 2. Yani açı ortaya çıkmayan açının yarısına eşittir. O zaman buradan x eşittir 90 artı 30'dan kaç geliyor? 120 derece geliyor. Birinci soru 120 yaptı. Geldik 2'ye. Bir üçgende, üçgenimiz neresi? Bakın şurası. Bu üçgende açı ortaylar çıkmış. Neresinden çıkmış? Hocam bir içinden çıkmış bir de dışından çıkmış. Bir iç bir dış arasında kalan açı 40 derece ise, burası iki katıydı direkt 80 derecedir. Yani x'i böylelikle 80 derece olarak buluruz. Örnek 80 oldu geldik örnek 3'e. Bir üçgende üçgenimiz burası. Dış açı ortaylar arasında kalan açı varsa da onun formülü neydi? Hocam şu. Açı ortaya çıkmayan yerin yarısı. Ama 90 eksi açı ortaya çıkmayan yerin yarısı olacak. Yani x 90 eksi 25'ten kaç derece geliyor? 65 derece geliyor. Örnek 3 65 yaptı. Geldik örnek 4'e. Şimdi bir üçgende iç açı ortaylar. Şu üçgende iç açı ortaylar arasındaki açı verilmiş 140. Ben şuradaki açıyı bulabilirim. Nasıl? Açı ortaylar arasında kalan açı 140. 90 artı alfa bölü 2 eşittir. 90'ı buraya attık. Kaç kalıyor 50 eşittir alfa bölü 2 yaptı ve böylelikle alfayı da kaç buluruz 100 buluruz ama alfa istenmiyor bizden alfa 100 ise burası da 180'e tamamlayan açısı yani 80 derece yapar x'i böylelikle 80 derece olarak buluruz örnek 4'te geldik örnek 5'e bir de şuna dikkat etmeniz lazım işte açı ortaylar burada önem kazanıyor biraz şu açı ortay bu da açı ortaysa burası açı ortayların kesim noktası açı ortayların kesim noktasından geçen bir üçüncü taraftan gelen de bu B köşesinden gelen de açıortayların ortayların kesim noktasından geçiyorsa bu da açıortay ortay olur. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesir ya da 2 dış bir iç bir noktada kesir. Bu iç bu içse bu da iç olur. Yani burası da iç açıortay ortay olacak. Şöyle x x. E, hocam sonrasında şurada kaçı 40. burada açı 60. 40 60 daha 100. 180'e yani 80 yapar. 2 x eşittir 80 ise x'i böylelikle kaç derece buluruz? 40 derece olarak buluruz. Örnek 5'i geldik örnek 6'ya dikkat et 20 115 daha 135 buraya kaç kaldı 45 derece kaldı e, hocam burası da 45 derece E sonra bak ne çıktı burada bu da açı ortay bu da açı ortay burası açı ortayların kesim noktası oldu özel açı ortaylar olduğunda açı ortayların kesim noktasından geçen başka bir doğru var mı diye bak e, C köşesinden gelen de açı ortayların kesim noktasından geçer bu iç, bu içse bu da iç olur. Ya 3 iç açı ortay ya da 2 dış bir iç açı ortay. Bir noktada kesiyorlar. O zaman bu da açı ortay olacak. Dikkat et. Burada kaçı kaç derece? 40. E bir dik üçgende diğer iki açın toplamı 40-90 50 50 yapması lazım. Çünkü 180'a tamamlayan açı 90'a tamamlayan açısı 50 derece burası. Hocam 2x eşittir 50 ise x ile böylelikle kaç buluruz? 25 derece olarak buluruz. Yani örnek 6'yı 25 bulduk. Böylelikle Açı özellikleri özellikleriyle ilgili testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açı özelliklerinin kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.